Yaşam Koçu kimdir, hangi durumlarda Yaşam Koçu'na gidilmesi gerekir? Merhabalar, ben Nimet Ramoğlu, Farkındalık, Nefes ve Yaşam Koçuyum. Bilinçaltı Temizliği ve Nefesle birlikte Bilinçaltı Temizliği uyguluyorum. Ve Yaşam Koçluğu yapıyorum. Yaşam Koçu, danışanı ile birlikte yol alan, ona e, rehber olan, ışık olan kişidir. Danışanının motivasyonunu artırmak, olan potansiyelindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendisini motive etmek, daha ileriye ve başarıya e, gitmesinde ona e, bir dolu aktivasyonlarla destek olmak ve onun yanında bir yol arkadaşı diyorum yaşam koçuna bir rehbere. Bu durumlarda hangi durumlarda gidelim dersek, evet, kendimizde e, tamamlayamadığımız ve e, daha çok açığa çıkarmak istediğimiz özelliklerimiz olabilir. Ve bunların farkında olamayabiliriz. Farkındalık kazanmak için, nefesimizi daha farkında, daha hayrımıza ve faydamıza almak için, kendimizi daha iyi hissetmek, huzur ve mutluluk Barış dolu, sevgi dolu yaşamı kendi hayatında ve kendi bütünlüğünde sağlamak için ve potansiyelinizi artırmak için, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için, evet bir yaşam koçuna gidebilirsiniz.